herkese Merhabalar değerli arkadaşlar bugün yeni bir video ile birlikteyiz bugünkü videomuzun konusu ses TTS sesleri SESTEK TTS çevrimiçi demo sağlıyor biliyorsunuz ee, Türkçe konuşma sentezi veya konuşma sentezi demo yazdığımızda bulabiliyoruz. O sesleri IDM e, gibi programlar yani IDM gibi indirilemeyen dosyaları yakalayan programlar olmadan indiremiyorduk. E, <gülüyor> artık e, indirebiliyoruz. Sestek firmasının Böyle bir indirmeye izin verdiğinden dolayı mı oluyor? Ne oluyor bilmiyorum. Artık o dosyayı, o saalan, e, sentezlenen sesi indirebiliyoruz. Hemen göstereyim. Ana sayfa. Arama. Arama arama arama veya. 15 Üstelik MP3 formatında geliyor indirildiği zaman. O, evet, evet. Konuşma sentezi 10 üzerinden bir. Nasıl Klavyeye gidiyor. Konuşma sentezi evet. İlerleme çubuğu %5 Ne oldu demo testte? %80 altına bir Bu arada site tamamıyla değişmiş. Sadece metin okuma yapmıyor ses kaydı da yapabiliyor. Metin tanıma da yapabiliyor. Ama bizim şu an ilgilendiğimiz konu o değil. Metin okuma. O yüzden sayfayı aşağı doğru kaydırıyoruz. Şimdi bir ses seçmemiz lazım. Tabi değişen yine hiçbir şey yok. Kendi metinlerimizi yazıp okutturup kaydedebiliyoruz. Her şey bildiğimiz gibi tek farkı artık bu demoları mp3 olarak indirebiliyor olmanız. Mesela bu sesi seçelim. Merhaba, <gülüyor> şirketinin size yardımcı olmak için geliştirdiği benzersiz seslerden biriyim. Evet. Metin sentezlendi. Konuşuldu. Şimdi bunu nasıl indireceğiz? Bu sayfadaki ses oynatıcının üzerine geliyoruz. Oynat düğümü geçen süre saat 06. Ses zamanı sesi kapat. Diğer medya kontrollerini göster. Menü pop up düğmesi. Oynatma hızı menüsünü göster. Oynat. VTR. Selekt. VTR. Oynat. Sesi, sesi kapat. Diğer medya kontrollerini göster. Menü Fokas düğmesi. Diğer seçenekler. İkinleştirmek için iki kez dokunun. Buradan yani bu web sayfasındaki ses oynatıcıdan diğer medya kontrollerini göster düğmesine basıyoruz. Oynatma hızı menüsünü göster. Oynatma hızı menüsü göster. İndiketmek için iki kez dokunun. Oynatma hızı menüsünü göster diyor. Y yine bu da bizim ilgi alanımıza giren bir şey değil. O yüzden e bir adım geri geliyoruz. Yani yukarı kaydırıyoruz. Medya indirindi. Menü öyleti. İndiketmek için ilk kez dokunun. Ve işte bu. Medya'yı indir. Basıyorum. Çok sayfalı görünüyor. Medya'yı indir düğmesine bastıktan sonra dosyamız indirildi. Şimdi indirdiğimiz medyaya bakalım. 63808. Evet burada tabi e, rakamlar var 63808 falan. O önemli değil. Onu IDM ile indirirken de aynısını yapıyordu. burada indirirken de aynısını yapıyor. Önemli olan dosyayı indirebiliyor olmamız. Hele ki programsız indirebiliyor olmamız. Açalım. Merhaba, şirketinin size yardımcı olmak için geliştirdiği benzersiz seslerden biriyim. Çal kuşu, erişim edin. kapalı. Evet. Ee, bu SesTek firmasının ürettiği, bu yeni sentezleyici de bir garip doğrusu, haber spikeri gibi konuşuyor. Merhaba. Şirketimin size yardımcı olmak için geliştirdiği benzersiz seslerden biriyim. Evet, merhaba. Şirketimin size yardımcı olmak için geliştirdiği benzersiz seslerden biriyim diyor. Yani buraya, yani o demin gösterdiğim alana e, kendi metinlerimizi de yazıp okutturup yine sayfadaki e, medya oynatıcının... Diğer medya kontrollerini göster kısmından indirebiliyoruz. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.